gençliğin gözyaşları merhabalar dostlarım şimdi paralel kenarımızın yani 15. bölümün 2. tarama testini çözeceğiz birlikte dostlarım hadi bira bismillah diyelim başlayalım hemen ilk sorumuzla soruları gömmeye şu odaklanmasını da bir ayarlayayım parlaklığını biraz açalım evet ilk sorumuz diyor ki şurada bir açıortay ortaya görüyorum ve demiştik ki eğer ki Paralel kenarda açıortay görüyorsan Z harfi yapacaksın. Hemen şuranın da noktalı açı olduğunu söyledim dostlarım. Demek ki bunlar ikiz kenar üçgen. O halde buraya da tık tık simgesi koydum. Karşılıklı kenarlar eşitti. O halde buraya da tık tık simgesi koyduk. Ve bakın şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi bu ikiz kenarın tepesi 20 ise taban açılarına toplam 160 kalmak zorundadır. Ve 80... 80 paylaşacaklardır. Bu 160 dediğimiz açı. Şimdi bundan sonra seçeneğiniz bol arkadaşları. Mesela şu z kuralını görüp 80 ise x de 80 diyebiliriz. Ya da şu 80 ile x artı 20'nin toplamını u kuralı yapıp x'i yine 80 bulabilirdik dostlar. Geldim ikinci soruya. ABC'de paralel kenar diyor. Şimdi 13 ise hemen Karşısındaki kenarın da 13 olduğunu söyleyelim. Yine 20 ise karşısındaki kenarın 20 olduğunu biliyoruz. Demiş ki AH, HB'ye oranı 1 bölü 3. Yani şurası K ise, şurası 3K. Peki 4K 20 ise, K'ımız ne çıkacak? 5. O halde burası 5. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninden burası 12 geldi. Paralel kenarın alanını soruyor. Paralel kenarın alanı taban, Çarpı yükseklikti. Yani 20 çarpı 12 diyeceksiniz. O da 240 yaptı cevap. 3 numaradayım. Yine bir açıortay ortay görüyorum. O zaman bir z kuralı yapıp şuradaki açıma noktalı açıdır diyorum. Şu z'den dolayı. Dolayısıyla bu kenar bu kenara ikiz kenar oldu. Şurası x ise buranın da x olduğunu buranın da x olduğunu söyledim. Ve burası x artı 2 ise buranın da x artı 2 olduğunu hemen yazdım. Bakın çevreyi 36 vermiş, çevreyi bir toplayalım. 1, 2, 3, 4x var, 2, 2, 4 var. 4x artı 4, 36. Demek ki 4x eşittir 32, x eşittir 8'i paketledim gobeler. Geldik buna. Köşe taşında da çözdük bunun sorusunu dostlarım. Kuralı neydi bunun? İki tane açıortay orta şöyle geldiği zaman şuradaki FB uzunluğunun AYE e eşit olduğunu bilip A, e de x yazıyorum. Buranın 14 olduğunu biliyoruz. 4'ü buradaysa ikisine 10 kaldı. 5, 5. Yani cevabımız 5'tir dedik. Bunun için ne demiştik? Pratik olarak hemen uzun kenar eksi kısa kenardır. Yani 14 eksi 8'den sorumun cevabı 6'dır demiştik. Geldik buna. Dostlar iki açı ortayın kesim noktasında 90 derece olarak biliyoruz. Ve dedik ki bunların... Tam şu kesim noktasından paralel bir doğru çizerseniz, bu paralel doğru her zaman yan kenarları ikiye böler. Yani burayı da ikiye böler, buradaki onu da. Şimdi şurası 5'tir, 5'tir. Buranın da 5, 5 ayrılması için 3 oldu. Şuranın da 5 olduğunu söyleyelim. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şurada da muhteşem üçlü çıktı gördünüz mü? Dik açıdan inen kenar ortay oldu. Demek ki bu da 5. Bakın şu uzunluk ne oldu toplamda? 10. Demek ki x de 10'dur dedim. Şuna geldim. Burada da yine şunu söylemiştik. Yine iki iç açı ortayın arasındaki açı 90 derecedir. Ve bu dik üçgenin yüksekliği kaç ise paralel kenarımızın yüksekliği her zaman... İki katı olacak demiştik köşe taşında pratik olarak. Dolayısıyla alanımız 8x10'dan 80'i paketleyelim. Ama bir seferlik daha niye iki katı onu ispatlayalım arkadaşlarım. Fışkırtma teoremini anlatmıştım konu anlatım videolarımda. Şöyleydi dostlar bakın. açıortayın ortayın bittiği noktadan bu kola indirdiğin diklikle bu kola indirdiğin diklik eşitli 4. Şimdi şu açıortay içinde bu kola indirdiğim 4 ise... Üstündeki kola indirdiğimde 4'tür. Ve bakın paralel kenarımın yüksekliğinin 8 olduğunu böyle yine ispatlamış olduk. Evet. Geldik 8 numaralı sorumuza. Paralel kenar 18 neresiymiş 16? BC'yi. BC, BC, BC. Göremedim ne BC'yi. BC 8'miş. BD 16'ymiş. BD 16 ise şurası da 8. Buraya da 8'imizi yazalım. AC'yi soruyor bize. Şuna X diyelim. Şuna da X diyelim. Dostum bak şurada bir üçgen var ve bu üçgenin kenar ortayıdır değil mi x dediğimiz şey bakın 8 8 diye bölmüş. Ben de burada kenar ortayın uzunluğu formülünü yapacağım. Şöyleydi kenar ortayımın karesinin iki katı eşittir. Kollarının kareleri toplamayı Onun karesi 100 8'in karesi 64 eksi indiği kenar 16 ya bu 16'nın karesinin yarısı. Şimdi 16'nın karesi 256 yapar, yarısı 128 yapar. Şimdi burayı da bir toparlayalım hemen. 100, 164 yaptı ve 164'ten de 28, 128 çıkacak. Çıkartalım. 14'ten 8 çıktı, 6, 5'ten 2 çıktı, 3, 36 kaldı. Şurası 36 yaptı. 2x kare 36 ise x kare eşittir 18, x eşittir 3 kök 2. Bana AC'yi toplam soruyor. 6 kök 2'dir paketledim. Evet çevirdim arka sayfasını. 9 numaradayız dostlar. Bu da bir kural sorumuzdu dostlar. Şöyle öğrenmiştik. Paralel kenarın altında bir doğru var. Bu doğruya karşılıklı köşelerden inen dikliklerin toplamı. Yani A'dan inen diklik ile C'den inen dikliğin toplamı... Denizli'den inenle Bursa'dan inenin toplamına eşit. Bursa'dan 3 indiyse ise Denizli'den 8 inmek zorunda ki. Çünkü 5 ile 6'nın toplamı 11. 3 ile 8'in toplamına eşit olabilmesi için. Evet 10. sorudayız. Kelebek üçgen görüyorum. Bir bakalım. Fc Bf'nin iki katıymış. Şimdi şuraya K diyelim. Şurası 2K'ymış. O zaman burası 3K'dır diyelim ve şu kelebek üçgenimizi yapalım arkadaşlar. Bak şurada. Siz de görün diye şöyle biraz kalın yaptım. Oranımız 1'e 3. Yani 6'ya 18 diyebilirim şuranın tamamına. D, haşa 18 yazacağım hemen. Tabii ki şu D, ne yazacağım? 18 eksi X yazacağım haliyle. Şimdi bir kelebek daha görelim. Bakın şurada var onu da şöyle tarayayım. Şu kelebeği de gördünüz mü mevzu bitmiştir. Bakın burada da şunlara k k Şuraya da 2k yazalım Gerçi yani şu k ile karışmasın arkadaşlar Başka harf yazsaydım keşke ama neyse olsun Bakın burada da 1'e 2 oranı var 1'e 2 ise Şurada yazayım 1 bölü 2 eşittir 18 eksi x'in 6 artı x oranına İşte bu kadar Hadi burada düzenleyip bulalım Buradan 36 2x eşittir 6 artı x geldi Şimdi Burası 3x yapsın. 6'yı da buraya atalım. 30 olsun. 3x 30'sa x de ceyhandır dedik. 11 numara. Normalde kelebek üçgen yaparak 2 veya 3 kelebek üçgen kuralını kullanarak çözebileceğiniz bir sorudur. Ama formülü de olan bir soruydu arkadaşlarım. Yine köşe taşında vardı formülümüzde. Olay şu. köşegene kadar olan şu uzaklık. Yani x dediğimiz şeyin karesi eşittir. kenar olan uzaklık çarpı köşeye olan uzaklık. Yani 4 çarpı 6 yani 24. x kare 24 ise x de 2 kök 6'dır dedi. Yine kelebek üçgen gördüğüm bir soruda burada var. Bir bakalım AF FB'nin 3 katıdır. Şuraya K. Şuraya da 3K'mizi bir yazalım. Başka 8 var. X nedir diye bir soru soruyor. Dostum hemen şuradan bir paralel çizelim. Bu paralel bize şunu sağlayacak. Hatta şunları şöyle yapalım mı? 6K'ya e, burası da 2K olsun. Yani ikişer katlarını aldım. Şuraya da 8K yazalım. Dostum bak bu paralel doğru 6K'nın orta tabanıdır. Yanı 2'ye böldüğü için. O zaman kesinlikle 3K'dır yapıştıralım bir kere. Niye iki katını aldım anladınız mı? Yarısı güzel bir sayı olsun diye. Sonra şuradaki kelebeği görün arkadaşlarım. Şu kelebeği bir görün. 3'e 8. O zaman şu parçamızda 3 olacak ki 3'e 8 olsun. Şimdi bu orta tabandı. Edirne'de 2'ye böldü o zaman şurada da 2'ye bölecek. Bakın üst tarafı 11 ise alt tarafı da 11 olacak. Şurası da 11. Ve X dediğimiz şey 3 ile 11'in toplamı. Yani Edirne paketledim bile çoktan. 13 numaraya geldik. Paralel kenar 9, 6, AB, X, AB, AB, AB. Şurası X nedir diye soruyor. Hatta burası da X. Hatta burası 9 ise şunlar da 4,5. 4,5'tür değil mi arkadaşlarım? Bakın şu dik üçgen. Sizin çok sevdiğiniz dik üçgenin yarısı uzunlukları. Bu 9'un yarısı, bu 12'nin yarısı. Bizim sevdiğimiz 3, 4, 5'in 3 katı olan bir üçgen var. 9, 12, 15 üçgeni hatırlar mısınız? 9, 12, 15. Bunun yarısını almış gördünüz mü arkadaşlar? 9, 12, 15'in yarısı o zaman 7,5 olacak. Şuranın 90 olduğunu da söyleyelim. Çünkü Z harfi var değil mi? Burada gördünüz. Peki 14 numaraya geldik. EF... Y2 BF'ye 3 diyor. EF'ye 2K BF'ye 3K dedim Bakın bu açı ortay dikse Bu da kesin açı ortaydır İki açı ortayın kesim noktası 90 dereceydi çünkü Sonra şuradan da biz bir Açı ortayımızı uzatalım Şu parçayla şu parça birbirine Eşitti bir arka sayfada da yaptık Bunu şuraya da X yazdım Şurada da kelebek üçgenimiz Var arkadaşlar gördüyseniz hemen onu da Bir kullanalım 2'ye 3 oranı var. 3'lük Üç, kenara 12 düşmüş. 4 katı. 2'ye de 4 katı düşecek. 8. Peki 8 ile 2x'in toplamı 12'dir. Demek ki 2x'e 4 kalacak. X'lerde 2, 2 diye dağılacaklar. Geldik şu soruya. Evet. Eşitliklerimiz var arkadaşlarım. Bir sürü gördüğünüz gibi. bize neler vermiş? Bir sürü bir şeyler çizmiş. Buna göre diyor. AGE4 ise şuraya 4 yazmış. Nereyi soruyor? Tüm paralel kenarın alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlarım bunu tabii yine köşe taşında çözmüştük. Hatta e, alan dağılımını şöyle yaptık. 4S, 4S, 4S, 2S, şurası 8S, burası da 2S diye dağılıyor demiştik. İsterseniz hani ezberinizde ise buradan yapabilirsiniz. Ama ola ki unuttun ezberinde değil. Ne yapacağız peki öğretmenim? Tabii ki hemen kelebeğe başvuracağım. Şunlara KK, şuna da 2K dediğimi gör. Şimdi şu kelebek üçgeni kullanıyorum arkadaşlarım. Şunu. Bakın 1'e 2 oranı var. 1'e 2. 1'e 2 ise şurası da işte A'ya 2 A'dır diyebilirim. Ve A'ya 4 düştüyse 2 A'ya ne düşecek hemen? 8 düşecek dedim. Şimdi şu kuralı da hatırlarsanız bakın bu doğrular köşegeni 3 eşit parçaya bölüyordu. Şu, şu, şu. 3'e eşitti. Yani o zaman bu üçgen de 8, bu üçgen de 8. Çünkü kenarları aynı. Peki o zaman şurası toplamda 3 tane 8, 24 yaptı köşegen alanı 2'ye böldüğü için alt taraf da 24 toplam 48'i paketledik. 16. sorumuz EB AE'nin 2 katıdır diyor dostlarım. Hemen onu bir gösterelim. K'ya 2K yazalım. Alan ABCD 120'ymiş. Şimdi alan yapacağız. O zaman şu köşegeni bir çizelim. Şuna A dersem burası 2A'dır ve köşegenin alt tarafı 3A ise üst tarafı da 3A'dır. Toplam 6A yaptı tüm alan. 6A'yı bize 120 vermiş. A eşittir ne çıktı buradan? 20. Nereyi soruyor? Zaten taralı olan A alanını soruyormuş. 20'yi paketledik dostlarım. Evet bu tamamdır. Bunu atalım. Şimdi 17 numarayla da devam edelim. Yine bize alanı soruyor kardeşim. Bak ne yapıyorum? Şurayı çizdiğimde ben şu üçgenin alanını eğer istersen bulabiliyorum. Çünkü tabanı 12... Bu tabana inen yüksekliği de 2 vermiş. O halde 2 çarpı 12 bölü 2'den buranın alanı 12 çıkar. Tabi bu tıktıka 12 düştüyse bu tık tıkın da alanı 12'dir. Bakın köşegenin üst tarafı 24 ise alt tarafı da 24'tür. Toplam alan 48 çıktı kardeşim. 18 numara bir yer 4 eşit bir yerde 3 eşit parçaya bölünmüş. Burası 4 eşitse 1 1 1 1 3 ise 1 1 1 şurası 4 burası da 3 diyelim. Şimdi tüm alan 72 imiş. Bize de şurayı soruyor. Hemen şu köşegeni çizelim. O zaman diyelim burası 36'dır. Şu alt tarafı da 36. Şimdi nasıl buluyordum şu üçgenin alanını? Pratik olarak 1 ile 1'i çarp 1a. Şimdi şu üçgeni bulacağım. 2 ile 3'ü çarp 6. Şuraya kaldı 5a. Şimdi büyük üçgen 3 ile 4'ü çarp 12. Altısı burada, buraya da kaldı 6a. Peki toplam ne yaptı burası? 12a. 12 A'yı biz 36 diyebiliyoruz. A eşittir 3. 5 A'yı soruyor. Çarp 15'i paketle. Geldik buna. AFE'nin alanı 18 alanı 18'miş. Dostum yine bunu köşe taşında şöyle öğrenmiştik. S, 3S, 3S. Pardon S, 2S, 2S. Şurası da 3S olacak şekilde öğrenmiştik. Ama biz bir de bunu nasıl yapalım? Normal şu 1, 1, 1, 1, 2, 2. Şimdi bu üçgenin alanı 1 kere 1, 1A. İki kere bir, iki A. İki kere bir, iki A. Paralel kenarı nasıl buluyordum dostlarım? Bakın bunları ilk defa burayı izliyorsanız köşe taşlarını mutlaka izleyin. Oralarda hep öğrettim bu pratik yöntemleri arkadaşlar. Şimdi paralel kenar iki kere iki, dört A'ydı. Yarısı dört A'ydı. Tamamı sekiz A. İki, dört, beşi burada. Ortaya da kaldı. Üç A. Şimdi üç A'yı bize on sekiz vermiş. A eşittir altı. Paralel kenarı soruyor. Yani 2, 5, 7, 8 ay soruyor. 6 kere 8, 48'dir paketledik. Evet buna bakalım. Önce şu oranı bir yerleştirelim. Şunların hepsine 4K diyelim. AB 4K'ymış. HG 2 kaymış, EF de K'ymış. Ne yapıyordum? Bir de ortak yükseklik indiriyordum değil mi? Köşe taşında böyle çözmüştük. H diyelim buna. Şimdi öncelikle... Tüm paralel kenarın alanı 4K çarpı H'tır. 4K H ve bize bunu 32 vermiş. O zaman KH eşittir 8 olsun. Sonra yamuğun alanı nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Alt taban artı üst taban. Yani K artı 2K 3K yapar. Böyle 2 çarpı yükseklikte. Şimdi KH'ı 8 bulduk. O zaman şu oldu? 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 geldi yamuğun alanı. Evet. Paralel kenarında 4 eşit parçaya ve 3 eşit parçaya ayrılmış. 4 ile 3 ise toplamına 12 diyelim. 12'yi burada 3'e bölmüş. 4K, 4K, 4K. Burada 4'e bölmüş. 3K, 3K, 3K ve 3K. Şimdi ne yapıyorduk? Bir de şu kelebek benzerliğinden 6'ya 4 oranı var. 6'ya 4 ise yani 3H'a 2H diyebilirim. Dolayısıyla paralel kenarımın yüksekliğine de 5H dedim. Şimdi taralı bölgelerin alanları toplamını vermiş. Bir bulalım. Üstteki üçgenin alanı nedir bu? 6K çarpı 3H bölü 2. 6K çarpı 3H bölü 2 artı. Alttaki üçgenin alanı 4K çarpı 2H bölü 2'dir. Ne geliyor buradan? 18. 8 de buradan geliyor. 26KH bölü 2 eşitmiş 52'ye. 26'ya böl 26'ya böl 2. 2 ile de 2 çarp. K çarpı H eşittir 4 geldi. Şimdi K çarpı h'i bulduk. Eşittir 4. Bize neyi soruyor? Tüm paralel kenarın alanı. Şimdi paralel kenarımızın tabanı 12K. Yüksekliği 5H. Yani 60KH alanı çarpımları. KH da 4 ise 60 çarpı 4'ten 240 çıkar sorumuzun cevabı. 22. AE'yi 16, BF de 12 vermiş. 16'ya 12. Dostum şurayı çizersem ben. Biliyorum ki şu üçgen paralel kenarın yarısıydı. Şimdi AE 16'ymış. O zaman 16 çarpı 12 bölü 2'dir bu üçgenin alanı. Hemen şöyle 8 yapalım. 80, 8 kere 2 16. 96 yaptı üçgenimin alanı. Peki paralel kenar bunun 2 katıysa da 96'nın 2 katını işaretledim hemen. Geldim bu soruya. Paralel kenar taralı bölgelerin Alanları toplama nedir diye soruyor. Bakın şuraya x dediğimde şu üçgenin alanına. Dostum şu üçgen neydi? Az önceki soruda da söyledim. Paralel kenarın yarısı. Yani 20 artı x eşittir. Bizim paralel kenarımızın yarısı olacak. Peki hocam şu köşegenin üstünde kalan alan yine paralel kenarımın yarısı değil mi? Yani a artı b artı x de paralel kenarımın yarısı. O zaman bu ikisi birbirine eşit. Peki eşitlersem x'ler gider. A artı B 20 çıkar deriz. Geldik buna. A B C'de paralel kenar. A F 6 vermiş. Şuranın alanı 6. Başka nereyi vermiş? D G de 20 vermiş. D G E. Şurası da 20. Şuraya da x diyelim biz. Bakın 20 ile x'in toplamı paralel kenarımın yine yarısı oldu. Arkadaşlarım gördünüz değil mi? Üçgenin alanını şu üçgenden 20 ile x'in toplamı paralel kenarın yarısı. Peki canım kardeşim şu köşegeni de çizdim. Bak dostum şu kenarla bu kenar eşitmiş. Bunun üçgenine 6 artı x düştüyse bunun üçgenine yani şuraya da 6 artı x düşer. Dolayısıyla bu köşegenin altında 12 artı 2 x'lik bir alan kalır ki 12 artı 2 x dediğim şey de köşegenin altında kalan alan olduğu için yine paralel kenarın yarısıdır o zaman 20 artı x'e eşittir dostlarım hemen şuradan 8 gelir burası 8 olur x'i de bu tarafa atalım x eşittir 8 çıkar demek ki şurası 8 ise yarısı 28'miş arkadaşlarım paralel kenarımın tamamı 56 oldu galiba bitti mi yok bitmemiş arkası da varmış devam edelim evet paralel kenar agb agb üçgen ab eşittir ef'nin 3 katı görelim onu A, B, 3 e, katı. Yani şurası K ise AB B, 3K. Ve bize de ne demiş? Şimdi şunlar benzer dostlarım. 1'e 3 oranı varsa şuraya ben A dersem şuranın 2A olması lazım. Bak küçük üçgen 1, büyük üçgen 3 ya. Küçük üçgene 1, büyük üçgenin kenarına 3A yazdım. Hatta şuraya B, şuraya da 2B yazabilirim. G, E, F'nin alanını 12 vermiş. Şurası 12. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen... Şu alttaki dörtgenin köşegenini çiziyoruz. A'ya 12 ise 2A'ya 24 düştü diyoruz bir kere. Sonra B'ye ne düştü arkadaşlarım? 12 ile 24, 36. 2B'ye ne düşecek? 72. Ve sen şunu biliyorsun artık. Şu üçgen paralel kenarımın yarısıydı. Demek ki tamamı 144 dedi. 26. soruya bakıyorum. Şu kuralı hatırlıyorum. Paralel kenarda karşılıklı köşelerden köşegene çizilen diklikler eşitti. Demek ki bu diklikte 6. Ve bakın bu üçgenin tabanı 4, yüksekliği 6. O zaman 6 çarpı 4 bölü 2'den 24 bölü 2, 12'dir sorumuzun cevabı dedi Ve geldim 27 numaraya. Arkadaşlarım ne demiştik? Şu iki üçgen 22, paralel kenarın yarısıdır. O zaman tamamı 44'tür. Hemen ispatını bir kez daha yapıyorum. Şuradan paralel bir doğru çiziyorum. Ve şuradaki paralel kenarın şu üçgen yarısı. O zaman bu paralel kenar 20'dir. Ve bu üçgende bu paralel kenarın yarısı o zaman burası da 24 toplamları 44 yaptı dedim. Geldim buna paralel kenar yukarıdaki verilenlere göre taralı alanların toplamı nedir? Paralel kenarda şurayı 48 vermiş arkadaşlar onu da görelim. Şimdi şurada kelebeğimizi bir yapalım K K K o zaman burası 3K 1'e 3 oranı var şuraya A şuraya da 3A yazalım. Evet devam ediyoruz. Ne dedik? Şimdi 1'e 3 oranı var dedik. Bunu yazdık. Şurada da aynı şeyi yazalım. B'ye 3B ye diyelim. Şimdi dostlar şu alanları da dağıtalım biz. 1'e 3 ise buranın oranı. Şuna A alanı dersem. 1'e 3 benzerlik oranı karesi alanların oranıydı. 1'e 9. A ise bunun alanı. Bunun alanı 9A olacak diyebilirim hemen. Şimdi şurayı da çizeyim ben. Şunu da çizdim. Bakın B'ye A düştü. 3B'ye 3A düşecek o halde. Bunu da yazdım. Sonra şuradaki K'ya 4A düştü. Bu K'ya da 4A düşecek diyelim. Aynı muhabbeti bu tarafta da yapıyorum. Bakın yine şurada işte A'ya A düştüyse 3A'ya 3A düştü diyorum. Ve işte K'ya 4A düştüyse bu K'ya da 4A düştü diyorum. Her yeri buldum. Kaç A çıktı toplam? Bir bakalım. 7. 7 de buradan 14. 1 buradan 15. 9 daha. 20. 24 A. Tüm alan 24 A çıktı ve bu 48'miş. Demek ki A 2. Kaçı soruyordu bize? 14 A'yı soruyor. 14 çarpı 2. 28'i paketledik. Geldik şuna. Paralel kenar. H E 40 verilmiş. Buna göre de diyor ki hadi gelin bunu da formülle yapalım hemen isterseniz arkadaşlarım. Şöyleydi formülümüz yani kuralımız şuydu. Şuralar 2s, şurası 3s, 5s, 2s, 4s, 4s, 4s şeklinde de alacak demiştir. Bize 5s'i 40 vermiş. Demek ki s dediğimiz şey 8 olacak. Tüm şekli soruyor. 4, 8, 12, 12 de buradan 24 çarpı 8'i soruyor. 24'te de 8'i çarpalım. 2 elde var 3. 8 kere 2 16. 19, 192 çıktı sorumun cevabı. 30 numaradayız abici de paralel kenar. EFGH, orta noktalar. Tamam. Ya bakın bunda da yine köşe taşında biz yine kuralını uzun uzun anlatmıştık. Ama artık uzatmayalım mevzuyu. Direkt şöyle yazalım. Buna A dersek burası 3A. Ve bu da A'ya 3A. A'ya 3A. A'ya 3A şeklinde dağılacak demiştik arkadaşlarım peki şu ortadaki ne kaç A gelecek demiştik bu durumda hemen 4 A şu ortaya da 4 A yazalım neyi soruyor bize E K N D yani 3 A'yı 21 vermiş o halde A eşittir 7 diyelim nereyi soruyor peki tüm alan hepsini bulalım şimdi şurası 3 4 5 5 de buradan 10 10 da buradan geliyor 20'yi soruyor 20 A 20 çarpı 7 140 yaptı Geldim son sorumuza. Şimdi DE eşittir. AE'nin iki katı. Şuraya K dersem şurası 2K. Şimdi dostum şu köşegeni çizdiğimde şuraya A yazarsam burası 2A. Paralel şu köşegeni alanı 2'ye böldü. Buraya da A yazıyorum. Aynı şekilde bu paralel kenarı da 2'ye böldü. 2A yazıyorum buraya da. Sonra şu karşılıklı alanlar eşitti. 4A ise bu da 4A'dır diyorum. Hemen bunun da şöyle köşegenini çizeyim. Bu da 2A'ya 2A diye dağılsın. Sonra bakın burada da A'ya 2A yani 1'e 2 oranı var. Bunu da söylemiş olalım. Aynı şekilde burası da K'ya 2K'dır. Bakın K'ya 2A düştü. 2K'ya 4A düşer. Burası da 4A oldu. Normalde biz bunu hızlı bir şekilde zaten formülden yazabiliyorduk. Ama arkadaşlarım ben hani ispatını bir şekilde yaparak yapmak istedim soruyu. O yüzden böyle uzun uzun çözdüm. Şimdi tüm alanı 90 vermiş. Tüm alanı bir hesaplayalım. 4, 6, 8, 9. da buradan 18 A'dır. Tüm alan yani 90. Demek ki A dediğim şey 5 çıkıyormuş bu durumda. Bana neyi soruyor? Taralı bölge. 2, 4, 6, 8 A'yı. 8 kere 5, 40 geldi dedim. Evet arkadaşlarım. Bitti. Tarama testi 2'yi de gömdük. Bir sonraki videomuzda... Artık konu testleriyle devam edeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.